Şimdi deprem nedir? Deprem bir kırılma olayı. Değil mi? Bir fay var. Bu fay e, fay dediğimiz kayaç içerisinde bir süreksizlik ve bu süreksizlik üzerinde bir hareket meydana geliyor. Şimdi bu hareket arada bir takılıyor. Fayın yüzeyindeki bazı çıkıntılardan, gelintilerden ötürü bu takılıyor. Şimdi takıldığı zaman şu oluyor. Şimdi siz elinizde bir çelik cetvelin bulunduğunu düşün. Bu çelik cetveli gün, bükün, bükün, bükün, bükün, bükün, bükün. Bükülme direncinin sınırına geldiğiniz zaman, yani elastik direncinin sınırına geldiğiniz zaman çat bir atar. Ve kırılmış cetvelin iki parçasından siz böyle dın diye ses duyarsınız. Bu ses kırılan cetvelin kırıldıktan sonra bir müddet titremeye devam etmesi. Aynı şey yer kabuğunda oluyor. Kırılıyor. Kırıldıktan sonra bu elastik bir olay, kırıldıktan sonra aslında yer kabuğu çan gibi ötüyor. Ama biz duymuyoruz. Çünkü frekansı bizim duyma frekansımızın dışında. Ama ne oluyor? Bu dalgalar, değil mi? Akustik dalgalar yeri sallıyor. Onların çeşitli türleri var. Değil mi? P dalgaları var, S dalgaları var, L dalgaları var, R dalgaları var. Şimdi bu dalgaların detaylı bir şekilde incelenmesi 19. yüzyılda yapıldı. Şimdi biz biliyoruz ki P dalgası geldi mi yıkmaz. S dalgası geldi mi yıkar. L dalgası geldi mi daha beter eder. P dalgası önce gelir, S dalgası sonra gelir. Ne kadar... Zaman aralığıyla gelecekleri depremin sizin bulunduğunuz yere olan uzaklığına bağlıdır. Hocam yapı olarak bu dalgada üretip beklenen şiddeti düşürme veya salınma yapma şansımız yok mu? Hayır. Harkı sormuyorum. Neden? Semen izah edeyim. Hı. Neden? Yani bugün 7 e, büyüklüğünde bir deprem olduğu zaman ya bu binlerce ve binlerce atom bombasına eşit. Hı, çok Açığa büyük çıkardı. enerji. Evet, Açığa İnanılmaz bir enerji. Sen zaten bu enerjiyi yaratırsan, e, sen kendin deprem yaparsan adamlar gene ölür. <gülüyor> bu mümkün değil zaten. Yani bu inanılmaz bir enerji. <gülüyor> bu enerji açığa çıktığı zaman e, nasıl naklediliyor? Dalgalarla naklediliyor. Ve bu dalgalar işte bizim gördüğümüz hasarı yaratıyor. E şimdi biz dalgaların davranışını biliyoruz. Bu dalgaların hangi hızla gittiklerini biliyoruz. E ona göre tedbir almamız mümkün. Nasıl tedbir alacağız? Bir kere dalgalar içinden geçtikleri kayacın karakterine göre az veya çok yıkıcı olabiliyorlar. Eğer kayacınız böyle granit gibi, andezit gibi, tıkakçı, sağlam bir kaya ise frekans yüksek oluyor. Yüksek frekanslı geldiği zaman yani binanın bir tarafını indirirken öte tarafını kaldıramıyor. Dolayısıyla yıkmıyor binayı. Ama S dalgası geldiği zaman... Pardon, şeyin içinden geçtiği zaman ne derler, bir alüvyonun içinden geçtiği zaman, bir kumun içinden geçtiği zaman, frekans çok e tabi binayı indirip kaldırıyor, yıkıyor. Ve İstanbul'da da yüksek bir defa bekliyorsunuz, 7 nokta kaç olacak? 7,6 büyüklüğü. Şimdi bu nereden çıkıyor? Nereden biliyor? Nasıl hesaplıyorlar yani bunu? Gayet basit. Fayın uzunluğunu biliyoruz. İşte Aha. İzmit kırıldı. E 1912'de de şey kırılmıştı. Tekirdağ Şarköy'deki kırılmıştı. İkisinin arası. Değil mi? İkisinin arasını ölçüyorsun. 160 kilometre. Güzel. Derinliği de biliniyor. Derinlik de biliniyor. 16 kilometre. Tamam mı? Şimdi bir yüzey çıkıyor karşına. Şimdi bu yüzey üzerinde kayalar hareket ediyor. E bu hareket eden kayanın... Hacmını biliyor muyuz? Evet onu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bu kayanın, diyelim ki burada 6 metre hareket ettik kaya. Ama buraya gittiği zaman sıfır harekete geliyorsun. O mesafeyi ölçüyorsun, karşına bir hacim çıkıyor. Diyorsun ki ya bu hacmin işte 40 saniye, 30 saniye, 2 dakika içinde 6 metre götürecek enerji ne kadar? Düşünebiliyor musunuz bunlar milyarlarca ton kayayı birkaç saniye içinde altı metre iteleyecek. Buradan çıkıyor ve tabi enerjiyi hesap ediyorsunuz e büyüklük nedir? Büyüklük bir depremin açığa çıkardığı enerjidir. İstanbul'un hemen hemen hepsini vuracak mı hocam bu olacak evet, deprem? Evet, Belli bir evet, o. Ama ekonomi zaten tamamen ki, İstanbul'da değil. yani çok yani kötü etkiler olacak. Ee, zarar görecek bölgeler tabi faya olan uzaklıklarıyla tabii, tabii. ayrılabiliyor. Ee, Tuzla, Yeşilköy gibi yerler yani şimdi büyüklükten bahsetmiyoruz. Şiddetten bahsediyoruz. Şiddetin tanımı nedir? Şiddet bir depremin yıkıcılığıdır. Evet. Değil mi? Ee, Tuzla'da ve Yeşilköy'de bu neredeyse ona varıyor. Erkalli Sivers skalası. Ve bu e, şiddet Kuzeye gittikçe düşüyor. İkinci köprünün kuzeyindeyseniz altıya yediye düşüyor. Altınız sağlamsa iyisiniz. Çok fazla zarar görmezsiniz. Altınız sağlam değilse yer yer sekize çıkabiliyor şimdi. Kuzeyde bile. Altınız kumsa apı yuttunuz. Cedet orada mısın? Buradayım. O evet. afet psikolojisiyle ilgili cehletin bir sorusu olacaktı hocam. Onu Sen gir abi. Hocam o zaman önce ben onu sorayım size. Üzerine e, şey olursa. Şimdi depremle ilgili hep konuşuyoruz. E, size de soru geliyor. Siz de söylüyorsunuz bilim insanı olarak. E, ama... Mesela işte şimdi Burak'ın sorduğu bu soruyla birlikte hazırladık o soruyu. Hani engelleyebilecek bir makine yapabilir miyiz? Bir teknoloji Hayır. işte ne bileyim. Bunu düşünürken şey geldi aklımıza. Ya abi niye makine yapıyoruz ki? Önce düzgün önlemi alalım ona gelene kadar falan yani demiştik. Siz Aa, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lan, yani neler, ne önlemler alınırsa bundan e, en az zarar kurtuluruz? Neler geliyor? Binanı Hı -hı. sağlam yaparsan, binanı adam gibi yere yaparsan, Deprem esnasında insanların kaçabileceği arterler açarsan, deprem olduktan sonra insanların yemek bulabileceği yerler, yaralarını sardırabilecekleri yerler yaparsan, deprem olduktan sonra şehri besleyebilirsen, değil mi? Bunların hepsi önlemlerdir. Besleyemezsek bütün Anadolu İstanbul'a çalışacak sanırım. Yani onu düşünmek Hayır mi istemiyorum. Kardeşim, i̇stediği kadar Anadolu İstanbul'a çalışsın. Ulaştıramadıktan sonra Anadolu evet. ne yapsın? Evet. Ya lazım. İstanbul'da bir yağmur yağıyor. Havaalanına 3 saatte gidiyorsun abi. Yani evet. yeni havaalanına değil Atatürk'ten bahsediyorum. Ha, Benim oturduğum yer ben Boğaz'da oturuyorum. Boğaz'dan Atatürk havaalanına 3 saatte gittiğimi biliyorum. E şimdi bize deprem olduğunu düşün. Düşünmek istemiyorum ama olay. Şey olur ya. Yani Nişantaşı'ndaki ara sokaklarda nasıl çıkarsın? Bir de İstanbul'un içerisinde doğal gaz boruları var. Bunlar evet. patlar ve tutuşursa ki olacağı yüzde yüz. Felaket. Ya korkunç bir şey bu ya. Peki bunlar bilinmesine rağmen neden bir şey yapılmıyor sorusunu ben merak ettim hocam. Ee... merak etme sen psikologsun. Heh, şimdi onu da söyleyeceğim. Baksana, Son, he, anlatın hocam. Çok ekstrem bir örnek vereyim. Bu yanlış anlaşılmasın. Ee, çok uç bir durum olduğu için tamam. söylüyorum. Sen Albert Einstein'sın. Gittim bir şempanze kafesine girdim. Ve orada dedin ki ben e, fotoelektrik olayını buldum. Nobel aldım. Hı. Bir de izafiyet teorisini icat ettim. Tamam. Karşındakinden ne reaksiyon görürsün? Ben sana söyleyeyim, <gülüyor> sen, da tercüme edersen, ya kardeşim onları bırak de muz var mı ondan haber verdin. Tamam, bu bir iletişim meselesi. Aynen. Evet. Karşındaki bunu alamıyorsa sen istediğini görürsün. Burada iki faktör var hocam, alabilme Yarın yeteneği, dakika, ha, buyurun. sen psikologsun, sana çok çarpıcı bir olay anlat. Heh bekliyorum. Bir gün e, bu depremden kısa bir süre sonra Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldi. Hepimizin gözünün içine baka baka takdiri ilahidir bu dedi. Hmm. Ama iyi. O inanıyorsam diyeceğim yok. Fakat sonra beni davet etti Ankara'ya. Gittim Ankara'ya. Anlat bakayım şunu. İşte ben Marmara Denizi'ni çizdim. Fayı koydum. Falan dedim Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi de müsaade ederseniz e, fay çözümlerini bırak onları Hı. ivmeleri yazdı. İstanbul'daki ivmeleri yazdı. Biz de bir hafta önce bile yapmıştık, aklımdakileri Sayın Cumhurbaşkanım yazdım, başladım yazmaya. Baktı, işte bu fena Yani Demirel, iyi bir inşaat mühendisi, unutmayın. Evet, ben mühendisliyorum, biliyorum evet. Biliyor ne oldu? Tabii ki biliyor. <gülüyor> Orada oraya göre mi konuştu yani, bize geldiğine? Yani adamın Zegerlini. soruya bak, diyor ki ivmeleri yazdım. Yani halkın karşısında dediği şeyle, evet. yoksa gidip diyanetten biri çağırmıyor, çağırmıyor, taksir gayret demiyor, sizi çağırıyor hayır. ama halka tabi biraz belki sakinleştirmek için mi artık, niye dediyse? Tabi tabi tabi, Demirel, çünkü halka ne desin? Ne diyebiliriz? Ya yani? e, Teknolik de açıklayacak. Ya ben değerlerine baktım, kardeşim bir felaket mi <gülüyor> desin? Az önceki örneğiniz oldu işte <gülüyor> hocam. O şey, e, uç örnek vermiştiniz şimdi o oldu. Anladım demek istediğiniz zaman. Anladım. Ben. Yani mecbur adam. Anladım. Ben ben eminim. Anladım. de bu işi anlardı. Özal da anlardı. Şimdiki Hı. belediye başkan adaylarımıza bakıyorum. Yani size çok hayret edeceksiniz söyleyeceğim ama. Bunlar arasında bunu direkt anlayacak bir tane adam var İstanbul'da. Kim? Kim? Bir tahmin edin ki. Aa, sizin itiden de değil mi? Evet. <gülüyor> İTÜ'den mesela işletme bölümünden değil bu adam? Evet. Gemi mi Evet. Ama onla da yetinmemiş. Norveç'te ve ya Hollanda ya Fransa'da tersanelerde çalış. Bir bak ortak bir yan çıktı. Denizbeğe gelip size böyle bir şey sordun mu hocam danıştı mı? Evet. Evet. Aha. Evet. Ya geçen gün daha üniversitedeyim. Şimdi bakın. Demirel. Özal. Hatta ve hatta Erbakan. Erbakan da hani işte bir sürü yobaz, aptal, aptal, aptal laflar ediyor. Kapalı kapıların arkasında konuştuğun zaman. Ya bu adam makine mühendisi. O da makine mersi. Aynen öyle. Gör, değil mi? Motor dersi vermiş Zilekli o bir adam. adam yani bildiğim kadarıyla. Efendim? Başarılı ve zeki bir adam sanırım. Hatta tank projesi falan konuşuyoruz. Arkadaşım zeki. Bak bunlar zeki olmasalar Orada. o zaman İTÜ'ye giremezler. Çünkü o zaman İTÜ'nün imtihanını kendi yapıyor ve şey değil, test değil. Evet demişiyorsunuz. Evet evet. Problem evet. çözmen lazım. Mesela Doğan Kuban'ı hepiniz bilirsiniz. Ve şur, değil mi bizim büyük mimarımız, bilim tarihçimiz, medeniyet tarihçimiz. Bir de bu adam mimar. Benim iki evim var. İkisi de Doğan Bey yaptı. Hı. O adam mimar. Ama Doğan Bey'e al kardeşim şu betonarme hesabına bir bak dedin mi? Bakıyor bu olmamış ben yapayım diyor. Beton hesabını. Neden? Çünkü İTÜ mimarlarını siz hatırlamazsınız. Mimar mühendis diye yetiştiriyor. Ve o zaman İTÜ'de okuma süresi 6 seneydi. Aa çok çok iyi. Bak, İTÜ'den mezun oluyordun. Mesela gittin MIT'ye ki Bozkurt Güvenç bunlardan biridir. Gidiyorsun MIT'ye, MIT bakıyor sana. Seni diyor master'ını yapmış kabul ediyor. Evet, evet. Böyle bir şeyin yok. Sen İTÜ'den mezun olmuşsun, yüksek lisans diplomanı alıp gitmişsin. Şimdi bak, bu adamların hepsi buradan geçmiş. Anladığım bunlar'a bir şey söylediğin zaman anlıyorlar. Şimdi Bin Ali Bey. E, işte Bin Ali Bey çıkıyor böyle bir sürü saçma zapan laf ediyor halkın önünde. General gibi. Hı. Değil mi? Kapalı kapılar arkasında Binali Bey'le konuşuyorsun. başka bir adam var karşısında. Hmm. Hatta bazen adamın sabrı taşıyor. Tayyip Bey, beka sorunu, beka sorunu. Öteki neydi? Devlet bahçeli mi? En sonunda neydi Binali Bey? Öyle bir şey yok. <gülüyor> yani bu insanlar <gülüyor> sizle iletişim halinde konuşuyorlar, ha? akademiye danışıyorlar. Biz bilmesek de kapılar ardında aslında tamamen bilimin yöntemlerini uyguluyorlar sonuçta. Kim konuşan. belki ama yani ben bilemem. Rektöre sormak lazım. Ama benim direkt bildiğim. Çünkü beni yataktan kaldırdı. Bin Ali Bey rektörlüğe geldi. Hmm. Direkt.